Ay çok ama çok uzakta. Oraya gitmek nasıl olurdu dersiniz. Ay'a gidenler oldu. Nasıl bir yer olduğunu görmek için astronotlar gitti. Ay'a gitseydiniz siz de astronot olurdunuz. Ay'a gitmek için büyük bir rokete binmeniz gerekir. 5, 4, 3... İki, bir, kalkış! Asırlıklar roketin tepesindeki küçük bir bölmede oturur. Roket uzaya çıkar. Etrafta yıldızlardan ve zifiri karanlıktan başka bir şey yoktur. Aya ulaşmak tam dört gün alır. Oraya vardığınızda, küçük bir uzay aracına binersiniz. Araç alçalır, alçalır ve sonunda yavaşça aya iner. Dışarı çıkabilmek için bir uzay giysisi giymeniz gerekir. Ayda hava yoktur. Uzay giysileriniz sayesinde yanınızda taşıdığınız havayı solursunuz. Ay sessiz, boş, ve tozlu. Yüksek dağlar ve büyük çukurlar var. Ama ağaç ya da su yok. Hayvan veya insan da yok. Ayda kendinizi çok hafif ve yüzer gibi hissedersiniz. Yürürken sıçrar gibi büyük adımlar atarsınız. Çok uzağa sıçrayabilirsiniz. Dünyada sıçrayabildiğinizden çok çok daha uzağa. Astronotlar bazen ay aracıyla keyif gezisine çıkar. Dünyaya getirmek için ay taşları toplarlar. Dünyadaki insanlara Ay'ın nasıl bir yer olduğunu göstermek için fotoğraf çekerler. Astronotlar oraya gelmiş olduklarını göstermek için Ay'a bayrak dikerler. Ay'dan dünyamızı görebilirsiniz. Çok uzakta olduğu için böyle küçük görünür. Ne zamanı geldiğinde astronotlar dönüş için harekete geçerler. Ay neredeyse eskisinden farksız. Fazladan bir bayrak, bir ay aracı ve tozlu yüzeyindeki ayak izleri var. Ne dersiniz? Bir gün aya gidebilecek misiniz?